Yabancı dili öğrencilerine e, önerim, e, grammar zaten yapıyorsunuz, böyle düşünelim. E, lütfen biraz daha konuşmaya yönelik e, atölyeler, ne diyordunuz, workshoplar, atölyeler oluşturun ve sınıf içerisinde buna sadık kalın. Atölyeleri oluşturduğunuz her gün bir konu belirleyin, her gün bu konuyla ilgili bir araştırma yapın ve hiç kullanmadığınız kelimeleri kullanmaya çalışın. Bu sizi emin olun üniversite hayatınızda da çok etkileyecek. Şu anda yabancı dil okuyan öğrencilere tavsiyem bu yönde olacaktır.